Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu yeni amiral gemisi modellerini konuşacağız. Aslında biliyorsunuz bu modeller daha önceden zaten tanıtılmıştı, lakin ülkemize yeni geldiler ve yarından itibaren de satışa sunulacak. Bugün Türkiye lansmanı vardı, bizi sıcacık sıcağına sizlerle bir video paylaşmak istedik. Telefonların merakla beklenen fiyatları da aslında. Bu etkinlikte belli oldu. Zaten özelliklerini az çok biliyorsunuzdur. Ben yine de böyle kabataslak bir üzerinden geçeyim. Xiaomi 12 modelinde arkadaşlar 6.28 inçlik bir ekranımız var. Bu ekranın çözünürlüğü 1080x2400 piksel. Telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahil depolama alanı mevcut. Qualcomm'un en güçlü işlemcisiyle geliyor. Yani Snapdragon 8 Gen 1 ile geliyor her iki telefonda RAM tarafında aslında Pro modellerde de değişen çok bir şey yok fakat Pro modelde boyut biraz daha büyük arkadaşlar. 12 Pro modelinde 6.73 inçlik bir ekran, söz konusu 1440 x 3200 piksel bu ekranın çözünürlüğü de yani ekran olarak baktığımız zaman 12 Pro'nun 12'den daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. LTPO AMOLED bir ekranımız var ve 1 milyon üzerinde renk sunuyor bize bu ekran. Diğerine yani şu an mı 12'deyse arkadaşlar 68.000 renke sahip 120 Hz'lik bir AMOLED ekranımız bulunuyor. Genel olarak baktığımızda hem Xiaomi 12 hem Xiaomi 12 Pro'da gayet kaliteli bir ekran kullanıldığını söyleyebiliriz. Zaten yapılan sonunda da ekranın ne kadar kaliteli olduğunu bizlere gösterdiler. Gerçekten baktığımız zaman şu ana kadarki en iyi Xiaomi ekranlarının 12 ve 12 Pro modelinde bulunduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bu telefonların en dikkat çeken yön arkadaşlar tabii ki kamera özellikleri ve boyutları. Normalde telefonu tek elinizle kavramanız çok kolay değildir. Fakat hem Xiaomi 12 hem Xiaomi 12 Pro'yu tek elinizle rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Üstelik her iki cihazın da hali hafif olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de standartlara göre yani günümüz standartlarına göre her iki telefonda Gayet hafifte. Bu iki telefonda özellikle parantez açılması gereken bir nokta var. O da hızlı şarj özellikleri. Xiaomi 12 Pro'da arkadaşlar 120 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Sadece 18 dakikada telefonu %100 şarj etmeniz mümkün ki bu çok önemli bir veri. Xiaomi 12'de ise 67 Watt'lık bir hızlı şarj desteğimiz var. Burada da 39 dakika içerisinde telefonu %100 oranında şarj edebiliyoruz. Her iki telefonda öne çıkan bir diğer önemli nokta ise kameralar tabii ki. Burada Xiaomi... İki telefonda da 50 megapiksellik bir ana kameraya yer vermiş. Xiaomi 12'de 50 megapiksellik kameraya 13 megapiksellik genişleşme ve 5 megapiksellik telefoto makro kamera şirket ediyor. Diğer tarafa baktığımızda 12 pro'da ise 50 megapiksellik bir telefoto kamera ve 50 megapiksellik geniş açı kamerası görüyoruz ki burada üçlü bir 50 megapiksellik ana kamera modülünden söz etmemiz mümkün. Burada bir fokuslanma özelliğinden bahsetti Xiaomi ki bunun üzerinde uzun uzun durdu. Bununla birlikte bu cihazlardaki video kalitesinin de önemli oranda yükseldiğini sizlere söyleyebiliriz. Gerçekten. Bize gösterdikleri bir kısa film vardı orada. Kısa film Xiaomi 12 Pro ile çekilmiş ve gerçekten çok muhteşem bir performans sergilemiş orada cihaz. Yani geçişler, hareket detayları vesaire Hiç böyle fluya düşmüyor, odaktan kaçırmıyor objeyi. Dolayısıyla özneyi odakta tutmaya devam ediyor. Bu da gerçekten büyük bir başarı diyebiliriz. Tabi günün sonuna baktığımız zaman bu kadar özelliği olan bir telefonun fiyatı da biraz yüksek olacaktır. Artık cihazların yüksek fiyatlarla karşımıza çıkmasına biz alıştık. Orta segment telefonlar dahi 8000 bin, bin Türk lirası bandına karşımıza çıkıyor ki bu bağlamda baktığımızda Amiral gemisi modellerde zaten 15-16 bin Türk lirasını rahatlıkla açtığını görüyoruz. Burada arkadaşlar Xiaomi. 12'nin fiyatı 21 bin lira olarak duyuruldu yani 21.999 Türk lirası fiyatı var. Xiaomi 12 Pro ise arkadaşlar 24.999 Türk lirası yani 25 bin Türk lirasından satılacak. Burada fiyatın biraz yüksek geldiğini düşünebilirsiniz ama ülkemizdeki malum biliyorsunuz vergilerden vesaireleri falan biraz artık abartı olmaya başladı. Dolayısıyla üst segment modellerinin fiyatı da bu yüzden biraz yüksek geliyor arkadaşlar. Tabi şunu unutmamak gerekiyor söz konusu Xiaomi olduğunda öyle markanın biraz daha böyle fiyat performans markası gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama artık Xiaomi şunu yapmaya başladı. Poco ve Redmi modellerinde fiyat performans oranını gözeterek yoluna devam ediyor. Ama burada Xiaomi markası biraz daha böyle premium bir markaya dönüştürüldü. Ve genel itibariyle Xiaomi logosunu taşıyan modellerin fiyatlarının biz biraz daha böyle yükselmeye başladığını görüyoruz. Buna istinaden dediğim gibi Redmi ve Poco tarafında biraz daha uygun fiyatlı cihazları bulmamız mümkün. Tabi burada şu da önemli. Xiaomi hem 12'de hem 12 Pro'da tüm premium özellikleri kullanıcılara sunmuş durumda. Fiyat bize biraz yüksek geldi Evet biraz yüksek geldi ama cihaz elimize geldiğinde bunun detaylı bir incelemesini yapacağız, sizlerle paylaşacağız. Çünkü bize sunumda gösterdikleri şeyler gerçekten çok etkileyiciydi. 120 MHz ekran olsun, o 50 megapiksellik üçlü ana kamera modülü olsun gerçekten çok başarılı. Yani hem ekran tarafında hem kamera tarafında hem de performans tarafında telefonun kusursuz bir izlenim sunduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu ne derece doğru ne derece değil. Telefon elimize geçtiğinde detaylı bir incelemesini sizlerle paylaşacağız. Gece fotoğrafları çekeceğiz. Hatta Xiaomi'nin çok iddialı olduğu gece videolarını da çekmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda bakıldığında telefonun kamerasının gerçekten bu verdiğimiz parayı değip değmeyeceğini de görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdilik bu bir Ön inceleme ya da bir ön bakış videosuydu. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yani telefonun özelliklerine vesaire çok fazla girmedik. Zaten telefon elimize de değil. Biz de böyle bir 15-20 dakikalık bir deneyim yaşadık telefonla. Dolayısıyla telefon hakkında böyle çok fazla aman aman bir bilgimiz olamadı henüz. Sadece bir fiyat bilgisini böyle bize sunulan özellikleri vesaire sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte işte telefon elimize ulaştığında sizlerle detaylı bir incelemeyi paylaşmış olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyoruz sizlere. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.